Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Avrupalı uçak imalatçısı Airbus'ın uzun menzilli yolcu uçağı modeli A330 artık havayolları tarafından ikinci plana alınmış durumda. Yerini daha az yakıt harcayan yine Airbus serisinde Airbus A350'ye Boeing tarafında da 787 Dreamliner'a bırakıyor. Fakat A330'lar için macera bitmiyor. Çünkü yolcu uçağı olarak görev yapmış bazı uçaklar alınıp Askeri görevde kullanılıyor. Ne yapılıyor? Tanker uçak haline getiriliyor. Yakıt ikmal görevlerinde kullanılıyor. Sivil pazarda ise bu uçaklar kargo modeline çevriliyor. İşte bu videomuzda bir A330 nasıl tanker görevi için gerekli değişikliğe uğruyor veya kargoda hangi değişiklikler gövdede yapılıyor bunları beraber izleyeceğiz. Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun süredir gündemde KC-135 olarak adlandırılan tanker uçaklarının yenilenmesi var. Bu uçaklar Boeing'in ilk sivil modellerinden 707 ile başlayan maceralarını çok uzun yıllar sonra ki yaşları ortalama 60 civarında bu uçakların gökyüzündeki uçuşlarını devam ettiriyorlar. Ancak Türk Hava Kuvvetleri'nde yeni nesil tanker uçaklarına ihtiyacı var. Tanker uçaklar sadece yakıt ikmalde kullanılmıyor kabinlerinde kargo taşıyabiliyorlar, koltuk konuluyor, personel taşıyorlar ve bir hava kuvvetinin çok önemli güç çarpanı haline gelmiş durumdalar. Bunun için özellikle Airbus A330 serisi uçaklarında bir modifikasyona giderek tanker uçak haline getiriyor. Bunun için ülke hava kuvvetleri sipariş verip imalat hattından çıkan bir A330'u tanker modeline çevirtirken bazı ülkeler ise hava yollarını kullanılmış çok fazla yıpranmamış, daha ekonomik fiyatlara sahip uçakları ikinci olarak alıyorlar. Bunu geçtiğimiz günlerde İspanyol Hava Kuvvetleri gerçekleştirdi. İspanya'nın milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Iberia'dan 3 adet Airbus A330-200 serisi yolcu uçağı satın aldı. Bu uçaklar Getafe'deki Airbus, İspanya'da bulunuyor Getafe tesisleri buraya gönderildi. Her biri yaklaşık... 7 ila 8 ay sürecek bir değişim programına tabi tutulacak. Bu uçakların içerisindeki koltuklar sökülecek. Havadan yakıt ikmali için kuyruğa bum veya kanatta sepet sistemi takılacak. Ve bir tanker uçak haline getirilmiş olacak. Bununla ilgili de tabi bir pazar var. Ve bu pazarda da Airbus'un karşısında da Boeing var. de uzun yıllar uzun menzilli pazarda etkinliği ortaya koymuş. 767 serisi yolcu uçağından bir değişiklik yaptı ve KC46 olarak adlandırılan bir tanker uçak ortaya çıktı. Fakat bu uçakla ilgili çeşitli sorunlar yaşandır. Özellikle boom olarak adlandırılan yakıt ikmal çubuğunun oluşturduğu türbülans nedeniyle Boeing bu uçakların teslimatlarına epey bir geç kaldı. Bunun karşılığında da çok ciddi bir tazminatla karşı karşıya. Şimdi gelelim Airbus A330'larda neler yapılıyor bunları adım adım izleyelim. Airbus A330 tipi uçak ister yeni imalat hattından çıksın isterse ikinci el olsun. Bu Airbus'ın ana merkezi Getafe'ye geldikten sonra modifikasyonlar başlıyor ve uçak üzerinde 50 bin kalem malzeme değiştiriliyor. Bunların bazıları... Küçücük birer perçim boyutunda bazıları ise işte yakıt ikmal çubuğu gibi devasa boyutlar içerisinde olabiliyor. Uçakla ilgili öncelikli olarak kullanılmayacak malzemeler sökülüyor. İşte kabindeki koltuklar veya uçağın yolcuya dönük kablolama sistemleri, hidrolik sistemleri bunlar sökülmeye başlanıyor. Bu söküm işleminden sonra planlanan tanker değişim programı uygulanmaya başlanıyor. Kabinde yapılan temizlik işleminden sonra uçağın yeniden Kablolanma aşamasına geçiliyor. Kablolama gerçekten çok önemli çünkü sivil uçağın isterleri farklı, askeri uçağın isterleri farklı. Buna göre bir kablolama sistemi uçağın içerisinde uygulanıyor ve kilometrelerce kablo tanker uçak içerisinde değiştirilip yeni bir şekilde ortaya konuyor. Tüm bu işlemler sırasında A332 üst tipi uçak jaka alınıyor yani yerden kesiliyor ve aylarca... Yerden kesilmiş olarak tutuluyor. Çünkü bu modifikasyonlar sırasında uçağın ağırlık noktası değişiyor. Bu da yerde herhangi bir kazaya neden olmaması hedefleniyor. Sonrasında ise modifikasyonla ilgili en büyük değişiklik kuyrukta gerçekleştirilen modifikasyon özel boom sistemi konuluyor. Genellikle hava kuvvetlerindeki uçaklar Amerikan Hava Kuvvetleri sistemine göre BUM kullanıyorlar. Yani arkada bir operatör oturuyor ve bu BUM olarak adlandırılan çubuğu indirerek yakıt ikmali gerçekleştiriyor. Bizim Türk Hava Kuvvetlerindeki F-16, F-4, E-7 barış kartalı gibi uçaklar bu BUM sistemine sahip. Bazı uçaklarda ise sepet sistemi konuluyor. Ya gövde altından veya kanattan çıkartılan bu sistemi Uçak manuel bir yaklaşma yapıyor o sepet bir operatör olmadan pilotun becerisiyle denk getiriliyor ve yakıt ikmal çubuğuyla o sepet birleştirilerek yakıt ikmali gerçekleştiriliyor. A330'larda hem BOOM hem de sepet sistemi yer alıyor. Uçağa bunu takıldıktan sonraki adım içerideki yakıt ikmal operatörünün konsolu veya çeşitli görev amaçlı konulan konsollar, çeşitli kabin değişiklikleri gerçekleştiriliyor Sonuçta bu uçaklar dediğim gibi başta tanker görevinin yanı sıra ulaştırma amaçlı kullanılabiliyor. Yani gövdenin içine paletlerle askeri ekipman yük yerleştirilebiliyor. Bazı hava kuvvetleri koltuk koyarak asker taşıyarak bu uçakları kullanılıyor. Örneğin İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri 300 küsür koltuk kapasitesine sahip A330'larla asker dünyanın dört bir tarafındaki üstlere asker taşımada bu uçaklardan yararlanıyor. Biraz önce de belirttiğim gibi Türk Hava Kuvvetleri'nin giderek ekonomik kullanım ömrünün sonuna gelmeye başlayan KC-135'leri değiştirmek üzere bir planı var. Bununla ilgili örneğin Türk Hava Yolları'nın elindeki A330-200'ler Türk Hava Kuvvetleri'ne geçebilir. Bu tür modifikasyonlar gerçekleştirilebilir. Sonuçta Türkiye ve İspanya ilişkileri de gayet iyi. Bu konuyla ilgili de bir destek alınabilir. Hatta Türk Hava Yolları bu A330-200'lerin uzun yıllardır bakımlarını yapıyor. Çok da ciddi bir tecrübeye sahip. Modifikasyon yeteneği kazandırılarak bu uçakları Türk Hava Yolları Türk Hava Kuvvetleri adına da modifiye edebilir. Halen şunu da belirtmemizde fayda var. Barış kartalı biliyorsunuz Boeing 737 tipi uçak gövdesi üzerine yapılmış havadan ihbar kontrol uçağı. Bu uçağında tüm bakım işlemleri Türk Hava Yolları teknik tarafından gerçekleştirilmekte. Şimdi gelelim A330'un sivil kargo operasyonuna. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır. Bir gün köylüler gelmiş Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Demişler ki: "Ya bu ay büyüyor, küçülüyor, tam ay, dolunay. Ne oluyor bu eski aylar?" Nasrettin Hoca da güzel bir cevap vermiş. "Kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar." demiş. İşte yolcu uçakları da belirli bir hizmet ömürlerinden sonra bu tür modifikasyonlar gerçekleştirilerek kargo uçağı haline geliyor. Bunlarla ilgili dünyada farklı farklı merkezler var. Genellikle uçağın imalatçısı bir merkeze yetki veriyor. O ve o merkez bu aldığı yetkiyle uçağı kargo uçağı haline getiriyor. Şöyle bir modifikasyon fiyatlarına da baktığımız zaman örneğin bir Boeing 737 800'ün kargo modeline çevrilmesinin maliyeti 4 ila 6 milyon dolar arasında. Yine tek koridorlu a 321inde 6 milyon dolar civarında. Geniş gövdelerde fiyatlar daha artıyor. Boeing 767 10 ila 15 milyon dolara kargo modeli haline getiriliyor. A330'lar ise 17 ila 18 milyon dolar maliyetle kargo modeli oluş o haline geliyor. 777 ise bu maliyetler 34 ila 37 milyon dolara doğru çıkıyor. Şimdi tabii burada ekonomik davranmak adına hava yollarının bir tercihi var. Sonuçta bu kargo için yapılacak çok ciddi bir maliyet, bir de uçağın ikinci el fiyatı var. Bu modifikasyon yapıldıktan sonra genellikle uçaklar bir 10-15-20 yıl artık tipine ve özelliklerine göre kullanılabiliyor. Bu süreç içerisinde bu yatırım maliyeti çıkartılmaya çalışılıyor. Sonuçta koronaviristen gördüğümüz gibi yolcu uçakları yere inerken kargo uçakları ise tabiri caizse acayip bir uçuş gerçekleştirdiler ve kargo şirketleri adeta para bastı bu dönem içerisinde. Bu kazandıkları paraları da yeni kargo uçaklarına havayolu şirketleri yatırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde MNG hava yolları A330'un 300 modelini satın almıştı geçtiğimiz Nisan'da. Bunu Almanya merkezli EFW şirketine yolladı. Bu merkez Airbus'ta çok yakından çalışıyor. Ve yaklaşık 7 ay süren modifikasyon sonrasında bu uçağı bir kargo modeli haline getirdi. A330-300 yaklaşık 61 ton taşıyabilecek kapasiteye ulaştırıldı. Orta ve uzun menzilde MNG bu uçakları kullanıyor. Hatta MNG geçtiğimiz günlerde Haftanın 3 günü de Köln aktarımları New York'a da tarifeli kargo seferleri başlatmış durumda. İşte gördüğünüz gibi kargo uçakları yolcuya nazaran biraz daha az uçuyor ama taşıdıkları yükler, pahada ağır yükler, havayolu şirketleri bu pandemi döneminde uçamazken, çok ciddi sorunlarla karşılaşmışken kargo şirketleri ciddi para kazandılar. Çünkü bir uçağın seferi baktığınız zaman, Kargo taşıdığı zaman özellikle uzun menzilde çok ciddi paralara ulaşmış durumda. Bu programımızda A330'a yapılan değişiklikleri size anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz üzere yolcu pazarında demode olmaya başlasalar da askeri ve kargo pazarında daha A330'lar uzun yıllar uçacak gibi duruyor. Kuşkusuz diğer taraftan Boeing'in bir hata var. 777 uçakları, 777-300 yer ki Türk Hava Yolları'nda da var. Bunlar yavaş yavaş kargoya çevriliyor. Ve yüksek operasyon maliyetlerine sahip Boeing 747 Jumbo jetlerin yerini almaya başlıyor. Bakalım kargo pazarı daha ne kadar gidecek ben de merakla bekliyorum. Bu artışlarla kargodaki çok ciddi artışlarla özellikle ithalat ve ihracatçıların en büyük sorunlarından biri. E, havayolları batarken kargo şirketleri altın gününü yaşasa da önemli olan bir bakıma uçakların uçabilmesi. Çünkü havacılık sektörü gerçekten milyonlarca kişiye iş veriyor. Belki yolcu tarafı henüz daha silkelenme kendine gelme aşamasında ama en azından kargo bölümü ekmek yesin diyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı mutlu günler dilerken detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri Tolgozbek.com sitemizde bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Ayrıca hızlı haber almak isterseniz Telegram kanalımızda yayında. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorum yapın videoların arkalarına. Bana ulaşmak isterseniz info@Tolgozbek.com mail adresine mesajlarınızı gönderebilirsiniz.